Merhaba arkadaşlar. Deve batmaz kahve yapacağız. Deve batmaz kahve nasıl yapılır? Onu göstereyim. Öncelikle evlerde genelde kullandığımız şöyle cezveler vardır. Onlardan kullanmayın. Şu bakır olanlarından kullanın. Göz kararı atın arkadaşlar kahveyi. Çok fazla da olmasın. Çok az da, göz kararı atın. Kasesi çok olduğu zaman e, acı oluyor. Ben şekerli yapacağım kahveye. Arkadaşlar kahvede e, şey su önemli. Soğuk suyla yaparsanız daha güzel oluyor. Torbadaki bir barda ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok daha iyi, güzel olur derler. Onun yani olduğu kadar karıştırıyorsunuz. Devam. Tamam. Arkadaşlar fincanımızı da ısıtıyoruz ki e, kahveyi doldurduğumuzda fincanın soğukluğu kahveyi soğutmasın. Devam. Tamam. Evet bir süre kadar sonra bırakabiliriz. Taviyemiz olmaya başladı. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel köpürüyor. Hatta daşacak. Biraz bekleyelim. Fincanımızdaki kahve çöksün biraz Fincandaki kahvemiz çöktükçe üzerine köpük gördüğünüz gibi ekleyebiliyoruz mi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deve bakmaz kahvemiz bulur İçmeye içmeye hazırdır Afiyet olsun